Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Bedwars oynuyoruz. Ama yanında işte Orhan abim var. Orhan'cık var. Orhan. Nasılsın abim? Ses yok. İyiyim. Sesin abi. gelmiyor. Ayıptır söyle. İyiyim abim. Sesim gelmiyor. Ayıptır söylemedi. Sesim gelmiyor. Ayıptır. Aynen. Ben Mangolar'a saldırıyordum ama vavv wow oldum. Chat'te gördüğün üzere. Ama şimdi onları vavv wow yaptım. Evet arkadaşlar, Mango takımının da işi burada sona erdi. Bu maç iyi... Bu maç biraz iyi gidiyoruz sanki. Sanki. Sanki. Ki. Ki ya ki ki. Gülleri hallettin mi? Güllerin ik ikisini de öldürelim. Bizim yatağa da bir alarm koysana ne ölürüz falan. adam şu an bize geliyor. Nasıl ya? Cidden bize geliyor. Şaka mı bize geliyor oğlum işte. O zaman ben Ege gidiyorum. Atlarım maçı. Gire baba baba. Elmaslar elendi, güller de kırık. Bu maç alabiliriz. Güller tarafından kırım, kırıldı. Adam geliyor, gel, kırıyor, aşağıya aşağıya aşağı. Abi Abi bana, bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu. Bunlar biraz sorunlu Lanın. insanlar. Lan öl! Anladım, vuramam ki. Ol. Diğer taraftan çıkalım. Gel. Sen içine girme Lan sen kime iş yapıyon lan? Verdi ya Abi sen de öldürdün o da öldü Hayır. Kanka bak, şimdi bak Galatasaray yapılabiliyor artık Al Saçma sapan Ve şimdi arkadaşlar bizi öldürmesi bizi öldürmemiz gereken bir kırmızı var. Of! Şöyle arkadaşlar hemen gidelim. Şey demeden, Abi ne oldu ya? Ben sana bakarken bir aşağı düştü. Ben şey sana bakarken almadan, aşağı düştü. Bak. Şimdi ortaya gideceğim zümrütleri alıp adam şu an bizi görüyor da içim öyle doydu da. Tadiki. Ee, yani. A bir küçük adam lan, ben Wow. Sadık ki, sad, sad, sad kidi, sadikti ne lan? Sad kidi, sad Anladım ki. Evet. Sad kidi ya sad kidi. Wow. Şuan zümrütler geldi arkadaşlar. Hop, Hopp, 3 tane zümrüt var mı? Hemen bana artık ikisini adama kırıcağım. Adam kırık. Direkt adam kırık. Geç, Öldüreceğim pardon. Pardon. Haaardoon. Yo abi direkt bir tane süpermen yapsan adam ölür. <gülüyor> Gül takipçi aldım. Gül'ü şuan instagramdan takip ediyoruz arkadaşlar. Tam şurda Şurada kanka Nereden? Bak ben güle doğru yediyorum Şurada şurada Lan bizim Ege geliyor lan orta senin oraya geliyor senin oraya geliyor Senin olduğun yere doğru yaklaşıyor Görünmezlik falan içer de, Allah korusun İçtim kanka ben ben içtim ben O içer işte onu zaten gördüm ben. Ben gördüm orada. Adamı mi? Koşacağım. Düşür, uçarak düşür. Ama yeter ki adamı düşürdüğünden tam emin ol. Aa! Adam zıplama iksiri yapmış ve görünmezdi. Bak şurada. Görünmez değil ha. Dur tutmadı. Tuttu mu? Ye! Evet arkadaşlar. Arkadaşlar aldık. Bu videonun Aynen, çıkana, gel, gel, sonuna gel. gelelim mi? Gelin mi? Gelelim hadi. Bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazlası için beğenin, like atın, abone olun. Bay. Bay.